10 ile toplama işlemi. Burada 3 tane muz var. 1, 2, 3. Yani başlangıçta 3 muza sahibiz. Bunlara belli bir sayıda muz daha ekleyince, 10 muz ediyor. Evet, bununla başlıyoruz. Yani 3 ile. Ve 10 muza ulaşmaya çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 3'e kaç eklemeliyiz ki 10 sayısına ulaşalım? İsterseniz videoyu burada duraklatıp, önce bir kendiniz deneyin. Evet, şimdi adım adım gidelim. Muzları toplayarak başlıyoruz. Burada 3 muzumuz var. 4. muzumuzu ekleyelim. 5 muz, 6 muz, 7 muz, 8 muz, 9 muz, ve 10 muz. Kaç tane muz eklemiş olduk? Buraya belli bir sayıda muz ekledik ve toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 muzumuz oldu. Bu 10 sayısına ulaşmak için başlangıçtaki 3'ü kaçla toplamamız gerekti? Sayalım. Bu, 1, bu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 muza ulaşmak için başlangıçtaki 3 muza 7 muz daha eklemişim yani. O halde 3 artı 7 eşittir 10. Gördüğünüz gibi sol taraftaki muz sayısı sağ taraftakine eşit. Sol tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 muz var. Sağ tarafta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 muz var. Yani iki tarafta birbirine eşit. Hmm. Bu alıştırma yüzünden canım muz çekti. Ben muz yemeye gidiyorum. Size de tavsiye ederim çocuklar.